şu anda kayıttayız ay şuraya bakmam gerekiyor yine anlatıyorum şimdi yani yukarısı saçlarımı fena değil şöyle biraz yapıyorum aa heyecan, heyecan yapıyorum böyle durunca aloha bugün size bir konudan bahsedeceğim doğal olarak yoksa zaten neden çekim yapayım değil mi aslında bugün hani ben her sabah böyle bir rutinim var ve o rutini yapmadan rahat etmiyorum çünkü çok da seviyorum rutinimi sabah rutini ve yoga da onlardan biri yani yoga yapmadan güne başlamıyorum bu böyle iki buçuk aydır falan bu şekilde gidiyor lakin son zamanlarda böyle bir video çekmek var aklımda bu konuyla ilgili birazdan sizinle paylaşacağım konuyla ilgili onu da çekmeden rahat edemedim. Yani yogaya bile başlayamadım. O yüzden öncelikle bu videoyu çekmek istedim. Sonrasında yogaya birazdan geçeceğim. Şimdi bugünün bu videonun konusu şu. Bana güç veren 5 kadın. Ve gerçekten böyle hani sizin süper kahramanlarınız kim demek istiyorum. Benim hayatta böyle iniş çıkışlarda yani gerçekten böyle kötü hissettiğimde ya da ee, bir güç istiyorum ya da bir destek istiyorum dediğim zamanlarda böyle düşündüğüm bazı insanlar var. Tabii ki de arkadaşlarımdan da var ama hani arkadaşlarımdan siz bilmeyeceğiniz için yani zamanla vloglarda falan e, eminim tanırsınız ve onlardan zaten birkaçı Arzu'yu biliyorsunuz, Elan'ı biliyorsunuz falan. Ama ünlülerden 5 e, kişi var. Gerçekten çok saygı duyduğum, tanıdığım, bildiğim kadarıyla bana çok güç veren. Yani ben kendime onlarla çok iyi hissediyorum ve zaman zaman dediğim gibi onların bir cümlesi, bir sözü, bir şarkısı beni böyle Benden alıyor yani bana umut veriyor daha da doğrusu. O yüzden bunu sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi bu 5 isim kim? Birinci isim arkadaşlar Eda Ece. Bu e, Yasak Elma'yı zaten eminim aranızda izleyenleriniz vardır. Ben e, çok uzun süre izlemedim. E, ama yani öyle bir Türk dizisi izleyeyim e, olayım yok yani diyeyim size. Çünkü çok uzun olduğu için. Dayanamıyordum yani daha böyle kısa hani maksimum 45-50 dakikalık hani böyle bölümden oluşan diziler hoşuma gidiyordu yoksa asla Türk dizileri tükaka demiyorum. Ama e, Yasak Elma ile beraber özellikle Eda tanıdım daha da ve Instagram'da takip etmeye başladım. İşte bu canlı yayınlar açmaya başladı falan ve böyle ikizler burcu, de ikizler olduğunu öğrendim ve hani röportajlarını, işte canlı yayınlarını izledim. Böyle 4-5 kere falan denk gelmişimdir. Zaten takip de ediyorum yakında. Yani nasıl bir insan, e, neler yapıyor, hayata bakış açısı ne gibi gibi böyle hani biraz araştırdım diyeyim ve onun enerjisi bana çok iyi geliyor. O kadar böyle canlı, heyecanlı merak eden, gerçekten öğrenmeyi çok seven bardağın her zaman ya da çoğu zaman benim bu arada bildiğim, gördüğüm kadarıyla bu isimleri Sadece bir isim dışında diğerlerini tanımıyorum. Hani öyle yüz yüze birebir e, muhabbetim ya da en azından arkadaşlığım yok diyeyim. Hani yüz yüze birkaç kere belki gelmiş olsam da bazılarıyla. Neyse şuna geleceğim. E, i̇nanılmaz hayat dolu. Bardağın dolu tarafından görüyor. Ve gerçekten yaptığı işi çok iyi yaptığını da düşünüyorum. Konsantre olabiliyor. Zaten doğaçlama yeteneği de... <gülüyor> çok konuştum. Yani Eda Ece gerçekten böyle bir de bu arada çok da mesela hayvanları çok seviyor, doğayı seviyor yani Hayvan haklarını savunayışı, sokaktaki hayvanları besleyin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırın. Hani böyle hep bir iyilik peşinde ve bu iyilikle dolu olduğunda zaten bence hissedersiniz bir süre böyle onu takip ederseniz. Yani görürsünüz, anlarsınız diye düşünüyorum. Hani şu ana kadar bana ay niye böyle söyledi, niye böyle yaptı eminim vardır hepimiz insanız ama ben çok denk gelmedim. O yüzden de bana gerçekten güç veren kadınlardan biri. Bir de ben hayata olumlu bakan insanları çok seviyorum. Yani her zaman umut olduğunu düşünüyorum. Ve bu bahsedeceğim 5 isiminde bence tabii ki de bunlar özellikle altını çiziyorum. Zaten benim düşüncelerim. Kesinlikle umut dolu olduklarını, coşku ve hayat dolu olduklarını düşünüyorum. O yüzden de belki size de moral olur demek istemiyorum ama böyle... Bir bakayım gerçekten acaba bana da böyle coşku verir mi ya da bu insanı takip etmek ya da bu insanı işte ne bileyim storylerini görmek bende de böyle bir ışık yakar mı ya da bir röportajını okumak, bir yerde izlemek konuşmasını falan. Çünkü gerçekten hepimizin, her birimizin birbirimizden öğreneceği şeyler var. Dolayısıyla da bu noktada önemli diye düşünüyorum. Şimdi hemen ikinci isime geçiyorum. İkinci isim Nilkara İbrahimgil. Yani Nilkare İbrahimgil o özgür kız imajıyla ortaya çıkalı kaç sene oldu unuttum. Ama Tarkan'la galiba. ikinci reklam filmi mi diyeyim artık böyle biraz uzundu. Hani o zaman bize göre böyle reklamlar daha kısa olmalıydı o zamanlarda. Ben ortaokulda ya da lisedeydim. Lise. Ve ilk o zaman görmüştüm Nil İbrahim Bayılmıştım. Sonra bu Extra Large şarkısı çıkınca ve zamanla zamanla ben ona resmen aşığım ee, şarkısıyla falan ve klibiyle ve onun o giydiği kıyafetleriyle yani bayılmaya başladım. Çünkü zaten renkli insanları çok seviyorum. Özellikle Nil Karaivrengil'in o renkliliği, çocuksuluğu. Ya kitabını da okudum. İlk kitabını okudum bu arada. Birkaç kitabı var diye biliyorum. Veya yani sonrasında çıkardığı. Kelebekteki yazılarını takip ediyordum uzun bir süre. Ara ara yine bakıyorum. Kaleminin bu arada çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çok yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Ve ben arkadaşlar şuna da inanıyorum. Gerçekten hani ne kadar makyaj yaparsak yapalım ya da ne kadar böyle kilomuza işte cildimize dikkat edersek edelim. içten gelen böyle bir yani kalbinizi, ruhunuzu iyi tuttuğunuzda, iyi olduğunuzda sevgiyi hissettiğinizde bunun yaydığı bir enerji ya da bir şey var. Ve bu gözlerinizden de yansıyor yani buna karşı koyamıyorsunuz öyle diyeyim size ve Nilkare Ebrahimgil'den bu anlamda çok... E iyi hissediyorum. Çok olumlu hissediyorum. Yani ne zaman mesela böyle uf, falan hissetsem açıkçası Nil'in ya bir yazısını okurum ya da onun bir şarkısını dinlerim ya da evde işte o mesela kek yaptım şarkısını hepimiz biliriz herhalde onu dinleyip böyle acaba nasıl bu şarkı yazdı falan diye düşünürüm hayal kurmayı unutma kardelen diye böyle kendime o bana hatırlatır çok fazla dolayısıyla buna çok önem veriyorum ee, dediğim gibi zaten Nilkara İbrahim biri bir hayatımda tanımıyorum eminim herkesin olduğu gibi olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da vardır ama yani bu kadar o kadınların kızların yanında durması onlara destek olması. Ne olursa olsun verdiği mesajlar yani kendi başına ayaklarının üzerinde durmalısın. Mesajı gerçekten beni çok etkiliyor. Hiç kimseye boyun eğme. Hiç kimseye muhtaç duruma kendini getirme. Önce sen kendi ayaklarının üzerinde dur gibi gibi böyle mesajları gerçekten bana çok güç veriyor. Bu arada bir tane vardı ya hani böyle yandan görüyorduk Niki konuşuyordu 8-9 dakika adını unuttum böyle bir klibi vardı. O bir yazıydı zaten bildiğim ve onu e, müzikleştirdi. E, onu mesela bir ara her gün dinliyordum ve gerçekten hani böyle kendinizi biraz çok iyi hissetmiyorsanız açın yani 21 gün boyunca onu dinleyin her gün her sabah dinleyin ve bir bakın kendinizi nasıl hissediyorsunuz yani bu hayatta bence birilerinin sizi desteklemesi çok önemli ve bu insanları siz seçebilirsiniz ve bu desteği illa tanımanız da gerekmiyor yani benden mesela destek alabiliyorsunuzdur bazılarınız ya da ben belki bazılarınıza çok iyi geliyorumdur ama beni birebir yani yüz yüze tanımıyoruzdur birbirimiz ya da oturup konuşmamışızdır bir kahve içmemişizdir ama önemli önemli olan bu değil. Demek istediğim o. Yani şu size geçiyorsa esas gerçek olan o. Çünkü her birimiz bence Abraham'a bağlamayacağım ama enerjiyi hissediyoruz. O yüzden de size kim hitap ediyorsa onu bırakmayın. Onun peşinden gidin diyorum. Size bahsedeceğim üçüncü isim e, Şebnem Ferah. Bra. Şebnem Ferah arkadaşlar. Çünkü Şebnem Ferah'ın zaten benim için ne ifade ettiğini Nasıl bir insan olduğunu falan hem bu videoyu uzatmayayım diye anlatmayacağım hem de ilgilenenler yani Şebnem Ferah'ı biraz olsun sevenler ve benim gözlerimden görmek isteyenler de diyeyim e, acılar ve Şebnem Ferah diye bir video çekmiştim sadece e, Şebnem Ferah'la ilgili ona dair ve benim hislerim düşüncelerim ve de tabii ki acıyla da ilgili e, onu isterseniz şuraya koyacağım izleyebilirsiniz. O yüzden ondan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Ama yani kıyaslama da yapmak istemiyorum. Ama bu bütün beş isim içinde bana en çok dokunan kişidir Şebnem Ferah. Yani onu sadece şarkıcı kişiliğinden dolayı da değil. Yani o şarkı sözlerindeki o anlam, o sesindeki duruluk, o naif bakışları her şeyi gerçekten beni çok etkiliyor. Ve birebir de tanıdım. Yani birebir de gördüm böyle bir masada oturup hani kısa da olsa konuşmuşluğum var yine de fikrim hiç değişmedi hiçbir zaman çünkü gerçekten çok değerli bir insan olduğunu düşünüyorum ve benim en zor zamanlarımda yanımda olan bana destek veren insandı bütün o şarkılarıyla o yüzden yani e, hayat boyu son nefesimi verirken bile ona minnettar olacağım öyle söyleyeyim size onun yeri bende apayrı sevenleriniz vardır sevmeyenleriniz vardır hepinize tabi ki saygım var yani bu çok normal ama gerçekten benim için yeri çok ayrı. Dediğim gibi ilgilenenler zaten o videoyu izleyebilirler. Nedenini, içinde de oradan anlayabilirsiniz. Şimdi son iki isim kaldı. Bu iki isimden biri benim tanıdığım biri. Doris Hopper. Eminim zaten siz de biliyorsunuzdur. Kendisi hem spor yapıyor hem... Ee, çok güzel tarifler veriyor. Zaten iki kitabı var. Onu da okumanızı öneririm. Benim e, annemin arkadaşının arkadaşıydı. İlk öyle tanıdım. Bir de Mahalo diye bir kafem vardı arkadaşlar. Karaköy'de oraya gelmişti. Ee, orada da zaten ondan önce de tanıyordum. Yani hani tanıyordum değil mi? ıyordu ya birkaç kere böyle bir araya geldik ve çok da severim enerjisi böyle bitmek bilmiyor hiç tükenmiyor inanılmaz hayat dolu yani zaten biraz sizde bakarsanız kim olduğuna anlayacaksınız ne demek istediğimi kendisi Aslan İsviçre'li doğru biliyorsam Doris Umarım yalnız söylemiyorum diyorum İsviçreli olduğunu biliyorum. Annem baban da İsviçreliydi diyebiliyorum. Galiba öyleydi. Yalnızsam da kusuruma bakma lütfen. Ama kendisi Türkiye'de yaşıyor. Zaten yani inanılmaz bir Türkçesi var. Gerçekten enerjisi çok yüksek. O da bana çok moral veriyor. Çok motivasyon veriyor. Böyle hep yani ay doğrusu bir böyle açayım bakayım ya. Hani o beni böyle bir kendime getiriyor falan dediğim noktalarda hep Danıştığım izlediğim biridir. Bir de aynı zamanda gerçekten hani size çok destek oluyor hem beslenme konusunda hem de spor konusunda ve böyle hani her şeyi hani nasıl diyeyim kendinize yüklenmeyin hani yavaş yavaş yapın zaten her şey olacağına varır gibi böyle bir duygu hali hissettiriyor hep bana kendisi. O yüzden onu da çok seviyorum ve o da bana gerçekten çok neşe veriyor. Arkadaşlar son isim yine benim. Bu son zamanlarda özellikle gitgide gitgide daha da... E, bu arada kahvemi de alayım, ve konuşurken pat diye. Doorstep kahvesi! Ya doorstep kahvesine bayılıyorum. Yani gerçekten kahve benim olmazsa olmazım. İçiyim hatta. O yüzden güne kahve içmeden başlamıyorum. Reklamlar bittiyse. Şimdi 5. isim Elvin Deviner. Alvin'i ben Instagram'dan takip ediyordum. Bu YouTube'a başlamamla beraber zaten hani daha da izlemeye başladım. Yani YouTuber'ları da çok bilmiyordum. Bu ben başlamadan önce. Başladıktan sonra da şuna baktım. Hani kim bana daha çok hitap ediyor? Bana hitap eden Türkiye'de en çok hitap eden YouTuber Elvin Levinler. Bunu bir kere söylemem gerekiyor. Tabii ki de takip ettiğim, izlediğim başka isimler de var. Bunu belki başka videolarda ve siz de merak ediyorsanız paylaşırım seve seve. Ama %50 Türk, %50 yabancı arkadaşlar. Dolayısıyla da ay şey demeyin. Yani işte ama o İngilizce işte niye onu izliyorsun ki falan gibi. Yani yorumlara kapalıyım. Şu anlamda yani... Bir dili biliyorsanız tabii ki de size hitap eden isimleri izlersiniz. Hani Fransızca da biliyordum. Ama mesela 5 yıl hatta yani Fransızca okudum ama Fransızca, Fransız YouTuberları takip edecek kadar iyi bir Fransızcam. Şu anda yok, unuttum. O yüzden onları takip etmiyorum. Ama olsaydı, hani o kadar e, iyi anlayabilseydim dediklerini, bir de genelde Fransızlar çok hızlı konuşuyor, e, izlerdim ve takip ederdim. Dolayısıyla da, aa İngilizce o, takip ediyor musun falan demeyin. Niye öyle diyeceğinizde bu arada azma Joy'un kaçta? Niye öyle diyeceğinizde bu arada Hani şundan dolayı söylüyorum Çok fazla böyle izlediğim Youtube Videosunda falan ay işte Böyle nasıl diyeyim linç yiyenler Oluyor işte bir şey demiş de Linç edilmiş falan böyle bir saldırılanılmış Ondan dolayı Herhalde ben böyle daha dikkatli Dikkatli de değil hani özellikle Baştan söyleme gereksinimi Duyuyorum ee, yoksa Niye söyleyeyim ama yani e, böyle mesela bir kız var benim izlediğim YouTuber. Adını söylemeyeyim ileride eğer paylaşırsam onda da sebebe paylaşırım zaten hani öyle bir video çekersem. O mesela bir İngilizce kelimeyi doğru söylememiş diye linç yemiş falan. Hani böyle bunları anlatmaları bana tuhaf geliyor. Dolayısıyla da hani sizin böyle... Ee, insanlar olmadığınızı düşünmek istiyorum. Yani ne, ol, ne olurken? Hani dili sürçebilir. Olabilir böyle şeyler. Hepimiz insanız. O yüzden ama ben böyle bir şey oldu. Hani e, olabildiğince ben baştan düşüncemi söyleyeyim de hani öyle bana linç minç gelmesin gibi böyle bir şey oldu. Dolayısıyla böyle bir parantez olsun. Şimdi bu videonun konusu bu olmadığı için buna çok girmeyeyim. Beşinci isim Elvin Levinler. Elvin Levinler dediğim gibi YouTube'a da zaten takip ettiğim, günden güne çok sevdiğim ve yani hem kocasıyla olan ilişkisi, hem renkliliği, hem gökkuşağını sevmesi, hem onun o tavrı böyle çok çocuksu, çok naif, çok böyle peri kızı gibi böyle bir tavrı var. Yani özellikle benim arkadaşım Ellen, işte Elvin Levinler, yabancı takip ettiğim bir kız var. O Nilkar Ebrahimgil falan böyle enerjilerini çok benzetiyorum. Dolayısıyla Alvin Levinler de böyle bana çok umut veriyor. Böyle hani yapamam ben bunu bitti falan dediğim noktada hayır yapabilirsin bir daha dene. Sadece dene diyor. O böyle bana çok geçiyor. Bunun yanı sıra bir de onun hani böyle yumuşak anlatımı zaten boğa burcu. Hani boğalar biliyorsunuz daha yavaş. Daha böyle tadına vara vara hayatı yaşarlar diyeyim. Ama o 24 Nisan galiba doğumlu. Dolayısıyla koç etkisi de var. Neyse sonuç olarak Elvin'i çok seviyorum ve bu süreçte de yogaya benim her gün başlamama ve hocam o zaten. Vesile olan isim ve kendisi yani net olarak hocam. Gerçekten yoga öğretisine de bayılıyorum öğretme şekline, hitabetine. O yüzden de Elvin Levinleri de eğer merak ediyorsanız zaten eminim birçok insan biliyordur. Dolayısıyla burada kimsenin zaten reklamını yapıyor olmuyorum. Yani arkadaşlar işin özü bu 5 isim. Gerçekten benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, bana çok iyi gelen, gerçekten destek hissettiğim, böyle umut veren, neşe veren... İsimlerden 5'i yani dediğim gibi hayatımda birçok anıyı paylaştığım gerçekten çok sevdiğim arkadaşlarım var ama bunları size saymamın anlamını görmedim çünkü çoğunu tanımıyorsunuz dediğim gibi ilerler, ilerleyen zamanlarda zaten vloglarda onlar da olacaktır özellikle artık Londra'ya seyahat edersem. Ee, yani Ufu Elını size daha yakından tanıtmak çok isterim benim canım arkadaşlarım şey yaparmışım <gülüyor> selamlarımı yolluyorum falan sizin kendinize yakın bulduğunuz isimler var mı? varsa bunları benimle paylaşın lütfen ve neden onları yakın buluyorsunuz? bu da çok önemli bunu sizden duymak isterim ve aşırıda merak ediyorum baya meraklı bir insan olduğumu bilmiyorsanız artık bilin merakla ilgili video bile çekmiştim o yüzden bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz, aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer ki beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz. Abone olup e, o bildirim zilini de açarsanız zaten genelde cuma günleri da video yayınlıyorum. Bazen pazartesi günleri de ekstra hani ikinci video geliyor ama o belli olmuyor. Nasıl eserse diyelim bir yerde ve de nasıl içimden gelirse içimizden. Her neyse haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Artık bilmiyorum hangi video olacak. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve size destek veren insanların varlığına gerçekten böyle müteşekkir olarak kalın diyorum. Haftaya görüşürüz. Bu çiçek olayını çok sevdim bu arada. Dur şuraya şöyle koyayım da tatlı <gülüyor> mesela saçlarını böyle muhteşem yapıyorlar falan ben hiç öyle değilim ben niye böyle salaşım ya rüş sürdüm yani uzun zamandan sonra ilk defa lipstik değil de Rus.